Peki tedavisi nasıl gerçekleşiyor? Tedavisi eğer e, küçükse e, bir santimin üzerindeyse deniyordu eskiden. Şimdi iki santime kadar çıktı. Yani 25-30 yaşındaki bir genç hanımda hemen almıyoruz. Biraz takip ediyoruz. Hızlı büyüyorsa e, şekil bozukluğu oluyorsa o zaman onları çıkarıyoruz. Orta yaşa doğru da yürüyorsa e, Habisleşme ihtimali veya habis olma ihtimali daha çok olduğundan onları çıkarıyoruz. Peki e, tekrar edebiliyor mu kitleler? E, kitleler e, tekrar etmiyor ama aynı değil Çünkü onlar e, sınırlı, e, muntazam sınırlı kitleler ve çoğu zamanda e, içeride hastalıklı doku bırakılmadan çıkarılır. Ama ileride bir kişi de tekrar fibroadenom olabilir. Dediğim gibi daha önce de çok sayıda fibroadenom aynı anda olabilir. Tekrar oluşabiliyor. Peki sıklıkla kadınlarda mı görülür? Erkeklerde de görülebilir mi? Erkeklerde iyi huylu tümörler çok çok nadir. Diğeri de yani yüzde bir gibi yüz kadında işte meme kanseri görürsek bir erkekte. Yani erkeklerde de meme kanseri görüyoruz ama çok nadir. Sıklıkla değil ama... Evet nadiren görüyoruz. Kadınlarda daha fazla görüyoruz. Tabii tabii kadınlarda çok fazla görüyoruz. Yani e, en e, sık rastlanan tümörler. Evet, peki Zehna Hocam, e, iyi hülü tümörlerden başka hastalıklarda oluşur mu memede? Evet, e, memenin bir de iltabi hastalıkları vardır. Bunlar da bir basit iltihaplar, mikrobik iltihaplar. Daha çok süt veren annelerde meme başındaki çatlaklardan mikrop kapıp abseler oluşur. Bu abseleri de erken dönemde görürsek hastayı antibiyotiklerle, ilaçlarla açmadan tedavi edebiliyoruz. Ama biraz ilerlemişse Olgunlaşmışsa, haline halini aldır, almışsa o zaman apsedirenaşı dediğimiz yani apseyi boşaltıyoruz. İlaçlarını veriyoruz tedavisini. Böyle düzeliyor. Bir de e, hastaya o dönemde, iltihaplı dönemde e, çocuğu emzirmemesini ama sütün çekmesini tavsiye ediyoruz. Çünkü e, enfekte ortamda yani süt olursa o enfeksiyonu daha da alevlendirir. Ondan dolayı e, o sütü çekmesini, çocuğa vermemesini, hastalık olmayan memeden emzirmesini tavsiye ediyoruz. E, bir de e, süt vermeyen annelerde de genel durum e, yani immün sistemi çökmüş, işte kemoterapi yani. alan, direnci azalmış e, hastalarda da e, memede iltihaplı çökmüş e, hastalıklar görebiliyoruz. Onun dışında granulomatöz iltihap dediğimiz tüberküloz ve sebebi belli olmayan granulomatöz e, iltihabi olaylar olabiliyor. E, tüberküloz e, memede çok sık görünmese de gördüğümüz bir hastalık şekli. Hastada e, göğüste memede kitle e, fistül ağızları, akıntı ağızları görebiliyoruz. E, bunları da e, biyopsiyle aldığımız örnekleri e, örneklerde tüberküloz basili arayarak e, teşhis konduktan sonra ona göre tüberküloz tedavisi yapılıyor. E, tüberkülozdan başka graninomatöz hastalıkları olabiliyor hastalarda. Onlarda da gene e, işte e, biyopsiyle ondan sonra antibiyotiklerle tedavi etmeye çalışıyoruz. Geçmezse başka tedaviler, kortizon tedavileri gibi bu şekilde tedavi ediyoruz. İlaç tedavisiyle başlanılıyor, Sonrasında cerrahi evet. eğer e, ilaçla düzelmezse o kitleyi e, biyopsi alıyoruz. Eğer gene düzelmezse biyopsi sonucuna göre verilen tedavide düzelmezse o zaman e, kitleyi çıkarıyoruz.